Merhaba ben Hırsız. Bugün köye yeni yapılan 4 tane çukur eve soygu yapacağım. Bakalım çukur evlerin içinde neler çıkacak? Bakalım en eşyalar hangi evde çıkacak? Evin sahiplerinin gitmesini beklemem gerekiyor. Gidelim şöyle... Bakalım merhaba Merhaba dünyanın en güvenli çukur evine hoş geldiniz En güvenli çukur evim Şuna bakın Evet hırsız içerisine düşerse asla çıkamaz ne? Çıkamaz be Evet yani bu evi hiçbir hırsız soyamaz Ne soyamaz mı Aa, Soyayım da görsen Ne diyorsun sen yani şey, Hiçbir hırsız soyamaz demek istedim Şuna bak ha, Çukur evime sakın yaklaşma ne? Tamam yemedik çukur evini Şuna bakın bu biraz zor gibi gözüküyor Şuna bak ama evin sahiplerinin gitmesini bekleyeceğim. Bunlar gittikten sonra çukur evlere gireceğim. Girelim eve. Ha, bekliyorum. Şunları yanımıza alalım. Evin sahipleri gitmiş. Ha, şimdi hazırsanız soygura başlıyorum. Ortalıkta kimse gözükmüyor. Ha, tamamdır. Şimdi birincisiyle başlayacağım. Çok kolay olacak. 10 saniye sonra çıkarım zaten. Girelim hemen. Tamamdır. Kimse yok. Bakalım burada ne varmış. Aa! Dedemin mezar taşını burada ne işi var? Olamaz çalmış gördünüz mü? Bakalım. Aha, dedemin masa lambası. Aha, soygun planlarını hep bu lambanın altında yapardı. Bunu da alalım. Aha, dedemin soygun yarışması da kazandığı ödülü burada ne işi var? Sanlığa bakacağım. Aha, dedemin eşyalarını çalmaya utanmıyorlar. Merdiven. Ajime yarayabilir. Gözlerimi inanamıyorum. dedemi bana aldığı donu. Donutları mı çalmış Ah benim eski oyuncağım Pikachu Aa, Gördünüz mü oyuncağımı çalmışlar Bakalım. Bir tane külüstür bir araba çıktı Aa, Tamamdır buradan çıkıyorum Merdiven dizip çıkacağım Koyalım Tamamdır Dizeceğim şu merdivenleri Çıkalım Yıllar sonra Pikachu oyuncağımı buldum gördünüz mü Aa, Tamamdır Şimdi gidip bu çukur evde çıkan arabaya bakacağım Külüstür bir şeye benziyor Çok dandik Şuraya koyacağım Zaten böyle bir çukurdan nasıl bir araba çıkabilirdi? Koyalım. Bakın. Bu ne biçim araba böyle? Ana robot ayakları var. Size söylemeyi unuttum. Bu dedemin arabasıydı. Nasıl unuttum bunu söylemeyi? Şunları alalım. Koltukları takacağım. Canım dedem üretmişti robot arabası. Binelim içine. Şuna bakar mısınız robot? Sürelim. Görüyor musunuz? Önüme çıkmayın ne derim? Dönelim. Ana, dedemin robot arabasını çalmışlar. Şu üstüne çıkacağım. Aa! Neler oluyor? Araba patladı. Gördünüz mü ne olduğunu? Allah'tan dokuz canlıyım da bana bir şey olmadı. Şu ateşleri söndürelim. Arabayı yanlışlıkla ışıkla patlattım. Onunla bankanın duvarlarına tırmanabilirdim. Şimdi hazırsanız ikinci güvenli çukur eve giriyorum. Şunları şuraya koyalım. Gidelim. İkinci eve girmem kolay olacak. Ortalıkta kimse yok. Giriyorum. Şunun üstüne atlayacağım. Tamam der. Aa, dedemin avladığı ayı postu Aa, Gördünüz mü evine sermiş Alacağım onu Aa, Kamera kayıtlarını sileceğim al, al, al. Tamam der. Şunları da alalım Sandığına bakacağım Aa, Güzel elmaslar çıktı Alalım şu elmaslar önce Aa, Bir tane araba çıktı Şunları alalım Bir tane daha araba Sandıktan bir tane jetpack çıktı. Onu takacağım sırtıma. Takalım. Bunun sayesinde dışarı çıkacağım. Test edelim. Tamamdır çalışıyor. Gidelim buradan. Çok kolay oldu. Soygunu tamamladım. Ortalıkta kimse gözükmüyor. İnelim şuraya. Tamamdır çıkan arabalara bakacağım. Bir tane elmas tabanca çıktı güzel. Ama şüphelerim var. Bu da dedemin olabilir. Çıkan arabalara bakacağım. Aa. tekerlerini takalım. Bunlar. Aa, bir tane taksi çıktı. Koltuklarını takacağım. Aa, güzel. Şu bagacı kapatalım. Tamamdır. Aa, güzel. Taksicilik yapabilirim. Sonunda helal para kazanacağım bir meslek buldum. Ne? Aa, ben zaten alnımın teriyle helal para kazanıyorum. Motorun takalım şunun. Tamamdır. Kapatalım şunu da. Güzel. Aa, bir tane test sürüşü yapacağım bu taksiye. Güzel bir tane taksi buldu. Sürelim. Taplarını örteceğim. Tamamdır. Sürelim. Aa güzel. Şuna bakın drift yapıyorum. Bana araba sürmeyi dedem öğretti. Şuraya park edeceğim. İlelim. Güzel. İkinci çıkan arabaya bakacağım. Aa, bir tane ambulans çıktı. Tek takalım. Hep ambulans şoförü olmak istemişimdir. Ne güzel herkes yolundan çekiliyor. Ambulans şoförü taklit yaparak soygu yapabilirim. Böylece hızlıca kaçabilirim polislerden. Güzel sevdim. Şuraya park edeceğim. Bu ne? Bu ne? Aha. Tamamen altın kaplama iki. Çok güzel bir sanat eseri Ben bunu kırıp satarım. Bir tane roket çıktı. Aha. Dolduralım. Aha. Evin çatısında bir tane köylü var. Büyük ihtimal hırsız. Onu avlayacağım. Gördünüz mü nasıl yakaladım hırsızı? Aha. Bu hırsızları hiç sevmiyorum. Tamamdır. Aha. Üçüncü çukur eve girmek için başka bir yöntem deneyeceğim. Alalım şunu. Slime'lar sayesinde gireceğim bu eve. Slime'ları şuraya dizeceğim. Selim. Tamamdır. Yükseleceğim şuradan. Yükselelim. Bu kadar yükseklik yeterli. Şimdi hazırsanız atlıyorum. Ha, gidiyorum. İçine düşmem gerekiyor. Ha, tamamdır. Ha, şu suya düşeceğim. Ha, tamamdır. Geldim. Gördünüz mü nasıl girdim? Şu an haline bakın. Her yerde kanlar var. Kamera kayıtları. Şurada bir tane televizyon var onu alacağım. Şuna bakalım. Zırhlı araçlar çıktı. Onları alacağım elmas. Silahlar. Şu silahı da alalım. Bir sürü bilgisayar çıktı. Telefon. Eğer bu işleri bırakıp bir tane teknoloji bazası açmamı istiyorsanız yorumlara 99 yazın. Artık bu işler beni çok yormaya başladı. Ticaretle uğraşacağım artık galiba. Neyse buradan çıkıyorum. Jetpack'i takacağım tekrardan. Çıkabilirim gidelim. Tamamdır. Çıktım atlayalım şuraya. Çıkan arabalara bakacağım. Süper zırhlı araçlar çıktı. Şuna bakın. Yapacağım soygunda bunlar çok işime yarayacak. Takalım tekerleri. Kapanıyormuş. Tamamdır. Arkasında da oturma yeri var. Açalım tekrar. Şuna bakın. Çete soygununa gidebiliriz. Çeteye eleman almaya devam ediyorum. Eğer çeteyi tamamlayıp soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara 9777 yazın. Tamamdır. Şu arabanın motorunu da takalım. Ha? Dede bir keşke böyle zırhlı bir arabası olsaydı. Polislerden kaçarken kafasından vurdular. Takalım tekerlerini. Aa Mercedes. Mercedes görüyor musunuz? Çok güzel. Küçüklükten beri hep Mercedes arabam olsun istemişimdir. Sonunda satın aldım. Biraz çok yoruldum alırken ama olsun. Helal para kolay kazanılmıyor böyle. Şuraya sürelim. Mercedes Jeep görüyor musunuz? ha? çizecek. Mercedes jipim oldu sonunda. dede beni görse şimdi gurur duyardı. Bir tane kapısız polis arabası çıktı. Şuna bakın. Kapısız arabaları hiç sevmem. Şimdi hazırsanız dördüncü çukur eve giriyorum. Şu çıkan silahlara bakın. Dedemiz savaş zamanından kalma. Şuna bakalım. Şu biraz daha güzelmiş. Koyalım şuraya. Ortalıkta kimse yok. Dördüncü eve giriyorum şimdi. Bu ateşleri söndürmem gerekiyor. Koyalım. Şuna da. Rahat rahat girebilir Çok önemli içinde lav var Sırf elmas vuruna bu lavın içine atlayacağımı mı zannettiniz? Ha, tabii ki de atlamayacağım Gidelim Aa, Yanıyorum Birazcık yandım ama olsun Aa, Geldim Tamamdır Kamera kayıtları Sandığa bakacağım İnelim Aa, Elmaslar güzel bir tane araba çıktı Aa, Bir tane daha Aa, Bir tane motorsiklet çıktı Ah Dedemin icat ettiği cam mermi. Bu cam mermiyle ateş ettiğinizde cam kırılıp içindeki zehir adamın işini bitiriyor. Bu evden de çıkıyorum. Gidiyorum. Çıkalım. Şu içinden geçeceğim. Geçelim. Gidip arabalara bakacağım. Bir tane silah çıktı. Silah bakın tam bir soygun silahı. Bir tane motorsiklet çıktı. Önce şu motorsiklete bakacağım. Şekerlerini takalım. Tamamdır bununla da soygu yapabilirim. Güzel sevdim. Sürelim. Diğerine bakacağım koyalım. Şuna bakın bir tane tekne çıktı. Bu tekneyle denizden soygu yapabilirim. Bir tane de süper bir araba çıktı galiba. Bu ne? Arabalar görmüyor musun? Siz buna araba mı diyorsunuz? Benim gibi bir iş adamı böyle arabaya binir mi hiç? Polisler geliyor. Polisler gelmeden şunları eve taşımam gerekiyor. Taksi. Amlaz. Evet ben hırsız. Bugün 4 tane güvenli çukur eve soyguyu yaptım. CJ'nin eşyaları hangi çukur ev verdiği yorumlara yazın. Bu çukur ev diyorsanız 1, bunu diyorsanız 2, bunu diyorsanız 3, bunu diyorsanız yorumlara 4 yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.